ulaşabiliyor olacaksınız. E, i̇smim e, Cevair. E, Informatik firmasında Winchill Risk and Relaybid e, destek sağlıyorum. E, i̇çerik olarak Winchill Risk ile ilgili çok kısa bir giriş yapacağım. Daha sonra desteklenen bazı standartlar e, Winchill ile Winchill Risk entegrasyonunu uygulamalı olarak göstereceğim. Daha sonra Winchill Frakas Hata Raporlama Analiz Düzenleyici Aksiyon Sistemi sahada sağdan gelen arıza kayıtlarını kaydettiniz, sağ olmak zorunda değil yani test üretim e, ya da direkt servis verilerini e, analiz ettiğiniz e, modülü Winchel Risk Analysis'in, Fracas içerisinden e, 8D'nin kullanımı, e, kök sebep analizinin yapılması ve Fracas içerisinden direkt e, change, management, change management entegrasyonu ve değişiklik yönetim süreçlerinin direkt vinci içerisinde nasıl yapıldığı ile ilgili ee, örnekler göstereceğim. Daha sonra ee, Vible ve Life Data analizinden bahsetmiştik. Garanti analizi. Bunu bu video içerisinde değil ee, bununla ilgili zaten ayrı bir video hazırlayacağım. Yine Informatic Innovation ee, sayfasından Youtube sayfasından buna da ulaşabiliyor olacaksınız. Eee, şimdi Winter Risk eee, eski ismiyle Relax isminde bir yazılım. IPT'si aldıktan sonra ilk adı Winchill Quality Solutions oluyor, daha sonra Winchill Risk and Reliability oluyor. Winchill e, Risk and Reliability'nin e, ilk çıkış mottosu aslında, e, güvenilirlik analizlerini yapmak için e, bir dahi olmanıza gerek yok gibi e, bir reklam da çıkıyor. Yani mühendisler için e, aslında çok e, kullanımı kolay. Bir yazılım yani istatistik üzerine doktora yapmanıza gerek yok. Ee, çok, çok kolay kullanımlı, rahat kullanımlı bir yazılım. Ee, Winchill RISCAN RelayBildi en yeni ismiyle. Ee, modüllerinden çok hızlıca bahsedeyim. Genelde e, savunma sanayide e, ELD süreçlerinde e, kullanılan Winchill Prediction MTBF tahminleri için e, Winchill Fault Tree hata analizi emniyet hesaplarında kullanılıyor. FMEA, analizlerinde kullanılan için FMEA, güvenlik blok diyagramları için RBD, güvenlik merkezi bakımla ilgili MSG MSGTR, işte MTTR hesapları için maintainability gibi modülleri zaten Türkiye'de birçok firmada şu anda kullanılıyor. Bunlar genelde ürün tasarım, tasarım ortası gibi fazlarda kullanılan modüller. Şu üst tarafta gördükleriniz. Ürün servisi çıktıktan sonra, sahaya çıktıktan sonra da arıza, arıza raporlarını topladığınız e, reliability monitoring dediğimiz e, olayı yaptığınız kısım ise winchel frakaz ve bunları ise sisal olarak analiz ettiğiniz winchel viable modelleri. Yani e, şuraya gelirsem e, biz tasarım fazında reliability prediction güvenilirlik tahminleriyle başlıyoruz elektronik ve mekanik sistemlerde. Daha sonra tasarım ortalarına doğru FMEA, FMECA çalışmaları, FMECA'da çıkan katastrofik arızalara göre emniyet analizleri ve FTA çalışmaları, e e yedekli sistemler varsa güvenilirlik blok diyagramları, eee, reliability modeling dediğimiz, güvenilirliği modellediğimiz kısım, güvenlik blok diyagramları. Yani sol tarafta gördüğünüz kısımlar, e tasarım fazında genelde kullandığımız modüller. Bunu sağ taraf ise tasarım bittikten sonra serviste, üretimde, testte kullandığımız, arızını raporladığımız ve analiz ettiğimiz kısımlar. Ve burada frakası kullanıyoruz ve buradan direkt winchille entegrasyon da sağlıyoruz. Ee, daha sonra frakası da e, örneğin frakası sonrasında bir arıza geldi. Bununla ilgili bir değişiklik talebi başladı. Ürünün tasarımında bir değişiklik oldu. Tekrar e, yeni revizyon geliyor. Tekrar prediction, tekrar FME'yi. Bu şekilde bir döngü olarak bu sürekli devam ediyor. Ee, buna da işte kapalı döngü QLM süreci diyoruz. Quality Cycle Management yani PLM'in bir parçası olarak e, QLM süreci diyoruz buna. Şimdi e, desteklenen bazı standartlardan bahsedeyim. ISO 9001 türevleri olan bunun işte e, AS9100 gibi savunmada ya da ISO 16949 otomotivde kalite e, yönetim sistemi standartlarını zaten desteklemekte. Bunun dışında Entegrolojistik destek tarafında ve desteklebilirlik tarafında e, Reliability ile ilgili Güvenilikle ilgili olarak e, Milli standart Tabi military handbook 217 EPRD, NPRD kütüphaneleri e, Military handbook 975M gibi bir rating kütüphanesi MTBF reliability hesaplarını destekliyor e, Maintainability tarafında Ve daha birçok bu arada Reliability tarafında handbook var içerisinde bu, En çok kullanılan military handbook olduğu için Buraya sadece onu yazdık, yazdık. Maintainability tarafında bir 470a 472 task e, güzel bir e, MTTR tahmini yapmak için e, maintainability prediction handbook'u ve bunun içerisindeki task kütüphanesi e, operasyon saati başına kaç adam saat çalışması gerekiyor uçuş saati başına kaç adam saat çalışması gerekiyor gibi bakımla ilgili bazı tahminler analizler MTTR analizleri available hesapları yapılabiliyor FIMECA tarafında e, Savunmadan bir standart 16 a otomotivde e, sayenin 17-39 FM'ye standardı e, içerisinde direkt hazır şablonlar olarak var. Bunun dışında hata modları, kütüphanesi, kritik, kritik analizleri, risk matrisleri gene içerisinde mevcut. Emniyet tarafında ARP-4754, 47-61 mil standart 882 e, mevcut. Ve RCM'de frakans standartları burada. Bunları direkt out-of-the-box olarak yani kutudan çıkmış olarak erişebileceksiniz modülleri alarak ekstra bir kastimizasyon ya da çok fazla bir konfigürasyona gerek olmuyor. Şimdi direkt Winch ile entegrasyon nasıl olduğunu göstereyim. Öncelikle burada Türkiye'de de, dünyada da Winchill PLM'i kullanan ayrı olarak ve Winchill Risk ayrı olarak kullanan birçok firma var. Bunları yani İkisi de ellerinde mevcut olup entegre olarak kullanmayan yerler var, e, firmalar var. Entegre olarak kullananlar da var tabii daha fazla faydayı e, onlar sağlıyor aslında. Ve bu entegrasyon e, için Minty Risk ve yani Releability'nin Enterprise, Enterprise Edition'ı kurmanız gerekiyor. Ama şöyle yani bu Enterprise Edition Team Edition arasında bir fiyat farkı da herhangi bir fark yok. Sadece Enterprise olan Database ile çalışıyor. Team Edition'da yaptığınız analizler, yaptığınız, açtığınız projeler file'da, File Server'da, yani Windows içerisindeki klasörlerde kaydolurken Enterprise database üzerinden çalışıyor ve bu şekilde aslında Winchill database ile etkileşime giriyor. Yani Enterprise versiyonu kurmamız gerekecek. Eğer hali hazırda Team Edition olarak Winchill, Risk Yenerler, kullanıyorsak. Enterprise versiyonu şu şekilde. Masa üstünden gösterecek olursam Venture Risk and Reliability ve Venture Risk and Reliability Administrator olarak geliyor. Buna giriş yaptığınızda size kullanıcı adı şifre soruyor. Ee, ve ben mesela şu şekilde kapatıp tekrar giriş yapayım. Her kullanıcının kendi kullanıcı adı şifresi ve girdiği bir dashboard var. Yani her kullanıcı programı açtığında farklı bir arayüzle karşılaşabilir. Bunu e, her kullanıcı bazlı olarak ayarlıyorsunuz. Yani böylelikle Enterprise versiyonunda şunu sağlıyoruz. Örneğin saha operatörü, sahadan arıza kayıtlarını girecek kişi login olduğunda burada sadece arıza kayıt formunu görürken açtığı ekranda işte arıza kaydını ilk alıp işte mekanik ekibine ya da elektronik ekibine ya da yazılım ekibine arızı ileten, yönlendiren kişi de sadece bu yönlendirmeyi yapacağı form. İşte bir Elede mühendisinde bu e, analizin sonuçlarını yorumladığı ve MTBF, MTTR analizlerini yaptığı formlar, e, işte bir elde yöneticisinde zamana göre artıların e, nasıl ilerlediği ile ilgili grafikler vesaire, bu ekran da görülebilir. zaten bunları birazdan göstereceğim. E, şimdi program açtıktan sonra yeni bir proje oluşturduğunuzda bir Project diye. Artık şuraya Create from PDC Winch'in PDM Link diye sekme geliyor. Yeni bir seç, seçenek geliyor ve bunu seçtiğinizde direkt PDM Link içerisindeki productlarınız, ürünleriniz Winch'in içerisinde ve bunlar içerisindeki e, son ürünleri görüyorsunuz. Ve buradan bir tanesini seçip e, direkt projeyi oluşturabiliyorsunuz. Ben şimdi buradan oluşturmayacağım çünkü 5-10 dakika kadar sürüyor oluşturması. O yüzden hala hazırda oluşturduğum bir proje açacağım. Bu arada program gördüğünüz üzere client bazlı çalışıyor. Yani masa üstünden çalıştırdığım bir uygulama. Winchil şu şekilde web tabanlı çalışıyordu. Yani Winchil arayüzü içerisinde değil. Ekstradan bir client kurulumu yapmanız gerekiyor. Ee, bunun için onu da belirteyim. Şimdi ürünümüz de Winch içerisinde. Breaks altında. Drive System. Nasıl bir ürün olduğunu gösterelim. Açacağımız Product'ın. Evet şu şekilde. Şunun da ortasında bir tane de şaft olan motor, diferansiyel, transmisyon ve işte şafttan oluşan bir güç grubu gibi düşünebilirsiniz ürünü. Bunun ortadaki şaftla ilgili ya da biz motorla ilgili mesela birazdan arıza kayıtlarını girelim ve burada işte bu revizyonlarla birlikte entegrasyon nasıl çalıştığını evet şaftı şurada entegrasyon nasıl çalıştığını gösterelim. Şimdi Öncelikle tasarımcı PDM ortamına ürünün datasını yüklüyor. Daha sonra biz burada projeyi çekiyoruz. Şimdi tasarımcı orada bir güncelleme yaptım da ürünle ilgili. Ee, ben burada proje açtığımda her açtığımda bir kere senkronizasyon yapabiliyorum. Yani onun yaptığı güncellemeleri ürün ağacındaki değişiklikleri al alabiliyorum. Şu anda mesela Checking for PPC Winch Update dedi. Ee, bir güncelleme var mı diye sistemde kontrol etti. Yokmuş. Olsa üzerine yeşile boyayacaktı. Bunu göstereceğim. Şimdi e, şöyle en üst ürün ağacı buraya geldi komite. Windchill PLM'deki ile aynı şekilde. Mesela şu B revizyonuymuş. İşte birazdan burada bir tanesini e, revizyonu atlattığımızda PLM'de e, o revizyon direkt buraya da geldiğini göstermiş olacağız. E, entegrasyonun 3 temel noktası var. Bunlardan ilki parametre mapleme. Parametre attribute mapping dediğimiz kısım. Yani mesela buradaki üzerine koyu olarak, gri olarak gördüğünüz e, name number disk. Description, Revision, State gibi e, koyu olan kısımların hepsi PLM'den geliyor. Yani PLM'de bunlar değiştiğinde otomatik olarak burada senkronize oluyor. Yani iki parametre vebleme. Ee, bir diğer entegrasyon noktası, ürün ağacının kendisi. Yani PLM'de diyelim şu parça çıktı buradan, bir sonraki konfigürasyon buraya yeni bir, yeni bir e, komponent ya da parça girdi, yeni bir montaj girdi. Burada danlık olarak ürün ağaçları da senkronize olarak değişiyor. Böylelikle siz orada bir değişiklik talebim ve değişiklik bildirim sonrasında yeni bir revizyon yayınlandı. Yeni bir konfigürasyon değişti. Bunun da tekrar reliability analizlerini ya da diğer ELD ile ilgili analizlerini burada yapabiliyor olacaksınız. Yani sürekli Excel'den buraya ürün talep edip Excel'den ürün yüklemeyeceğim. İşte ürünün B revizyonu tasarımcıdayken... ...ben burada ağır revizyon üzerinde analiz yapmıyor olacağım. Ve WinChill sekmesi altında ViewThumbnail var. Burada sağ tarafta ürünün görsellerini de görebilirsiniz. Örneğin bunun yeni revizyonda şuraya bir delik açıldıysa... senkronize dediğinizde direkt anlık olarak o deliği görebileceksiniz. Ve bununla ilgili tekrar risk analizini yapabileceksiniz. Örneğin Fimeka'da. Çünkü tasarım değişti ve analizlerin değişmesi gerekiyor. Bu şekilde... Üçüncü entegrasyon noktası da buradan direkt e, Change Management Entegrasyonu yani Winchill'in değişiklikle konfigürasyon yönetimi ile olan entegrasyon e, bunu frakası anlatırken göstereceğim. O yüzden şimdi buradan Winchill frakası geçelim. Şimdi bir ürünle ilgili öncelikle sadece yukarıdan modüller arasından frakası aktif ettim. Diğer modülleri dediğim gibi bu e, video içerisinde görmeyeceksiniz. Bunlar için yani, Informatik Innovation sayfasından ayrı ayrı çok kısa tanıtım ya da eğitim tarzı videoları ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi frakası aktif ettiğimde, Winchill Quality Solutions'ın herhangi bir modülünü aktif etsem, üst panel ve alt panel olarak ekran ikiye bölündüğünü görüyorsunuz. Şimdi üst panelde ürün ağacı var. Buradan bir komponent seçiyorum. Örneğin şu motor. Ee, 31 bin e, numaralı. Bununla ilgili bir arıza geleceğinde aşağıda Fracas Incident diye e, bir tab var, sekme. Buraya INSERT New Record diye giriyorum. Örneğin bir arıza daha girdim, bir arıza daha girdim şeklinde. Yani sağ operatörü ya da bu arıza girecek kişi, gelip buradan bu arızayı öncelikle New Incident diye girmesi lazım. Ee, bunu şu şekilde canlı örnek gibi yapalım ben saha operatörü ile login olayım saha operatörü diye giriş yaptım sisteme Şimdi bakın bu kullanıcıda mesela direkt arıza girişi diye burada bir kalem ikonu var buna tıkladığında direkt arıza giriş yapacağı proje açılacak Tekrar Winchurch'deki update'leri kontrol ediyor. Evet, şimdi buradan mesela 31004 numaralı komponenti seçtim. Bununla ilgili yeni bir arıza girdim, 21 numara. Daha sonra buradan arızayı seçtikten sonra arıza raporuna e, tıklıyorum. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz bir form tipi var. Yani bunu e, 3-4 günlük bir frakast konfigürasyon eğitimini sağladıktan sonra ya da direkt e, bizden sizler için oluşturabiliyoruz. İstediğiniz form tipini burada oluşturabilirsiniz. Yani bu kutucukları e, checkboxları e, işte listeleri e, sizin arıza raporunu gireceğiniz şekilde burada oluşturuyoruz. E, örneğin sağ operatörü buraya arıza açıklaması e, yazıyor. Testeyim. Daha sonra arızanın geliş tarihi işte frakası arıza tanımı test proje kodu proje kodunu seçiyorum. İşte seçtiğim proje koduna göre otomatik olarak mesela aşağıdaki alanların dolmasını sağladım. Bu tarz kolaylıklar yapabiliyoruz daha sonra operasyon modu işte diyelim bu landing sırasında gerçekleşen bir arıza ya da bu bir karada giden bir sistemde işte test sırasında gerçekleşen bir arıza. Bu arzayla ilgili kendisinin ilk yaptığı bir bakım varsa sahada onu yazıyor. Mesela maintenance log kaydediyorum yani. İşte bakım seviyesi O-level. analizine analizinde buradan linklemiş oluyorsunuz aslında bunu. İşte O-level bakım parça değişti. E, iki kişi 3 saat çalıştı. İşte 150 dolar gibi hesapladı. Çünkü arkadaşta adam saat ücretini e, zaten tanımlamıştık. İşte değişen parçanın maliyeti de 50 dolar. Şöyle toplam 200 dolar gibi kendisi hesapladı. Buradan işte life cycle cost analizine de geçiş yapabileceğiz. Daha sonra. İşte arıza ile ilgili bir ekran görüntüsü varsa buraya onu koyuyorum. Etachement ek ekliyorum. Daha sonra arzı girişi tamamlan diye bastığımda yukarıdan ee, bu review'in fazına geliyor. Yani bu arzı ilk açtığımda new incident'tayken New Incident'ta iken arıza raporuna gelip arıza girişi tamamlandı diye bastığınızda bu otomatik olarak review'e geçiyor. Bu review'e geçtiğinde bu gözden geçirmeyi kim yapacaksa o kişi bir mail alıyor. Ve kendisi şuradan review raporunu dolduracak. Şimdi o kişiyle giriş yapalım. Bu arada şu şu an bundan bahsetmekte fayda var. Ee, şu an ben bütün kullanıcılar admin yetkisinde olduğu için burada tüm rapor formatlarını görüyor. Ama normal şartlarda, arıza doporuna girecek iş sadece bunu, review girecek iş sadece bu formu, işte arızayı overview edecek el elemen sadece bu en geniş formu görebilecek şekilde ayarlıyoruz. Yani sistemi olabildiğince sadeleştiriyoruz. Ama şu anda her kullanıcı tüm raporları birlikte görecek. Şimdi bundan çıkıyorum. Örneğin arıza kalite şefi kullanıcısına gitsin. Kalite şefi giriş yapıyor. Şimdi kalite şefinde de bakalım bunda mesela parçaya göre arıza sayılır diye bir rapor varmış ekranında. Bu 60 saniyede ya da 60 dakikada bir nasıl isterseniz sürekli güncelleniyor. Örneğin şu parçadan 8 tane arıza, FQP 8 parçasına 8 tane arıza gibi. Ee, en fazla arıza yapan ve fader olan part numberları Gö göreceği bir grafik e, koymuş kendisine. Şimdi arıza review'e giriyorum kalite şefiyle. Burada e, aynı arızaya geldiğimde 22 numaralı arızaya e, ve review raporuna tıkladığımda az önceki kullanıcının girmiş olduğu değerleri görüyorum ve buradan e, bir öneride bulunacağım. Sol taraf e, örneğin read only yani buraya kendisi değişiklik yapamıyor e, sağ girdiği kısmı ama sağ tarafta Öneri yazabiliyor. Örneğin şöyle diyeyim elektronik ekip inceleyecektir. Ve buradan analiz ekibini elektronik ekip seçiyorum. Root-coast analizi gerekli mi? Ee, mesela gerekli değildir dersem, 8'de gerekli değildir deyip ilerletirsem direkt kapanacak, bu close'da closed geçecek. Ama ben Root-coast gereklidir ve 8'de gerekli değildir dersem örneğin, analiz fazına geçiyor. Hem root cause gerekli hem 8D gereklidir dersem. Analiz ve 8 de fazıla geçiyor. Yani bunlar işte siz nasıl dilerseniz o şekilde iş akışları yönlenecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Buradaki seçimlere göre. Basit if condition'larla bunları tanımlıyoruz. Daha sonra bu analiz ve 8D'ye gittiğinde, işte şu anda elektronik ekip seçtiğim için elektronik ekip kişilere analiz yapması için ve 8D yapması için bir M'ye gidecek. Ee, o yüzden şimdi... Ee, bu mail aldığımız düşünelim, elektronik e, analiz ekibiyle giriş yapalım. Sisteme. Çekiniştirdim. Analiz, ekibi kullanıcısı ile giriş yaptım. Evet, bu kullanıcıda da arıza analizi diye burada bir kalem var. Arıza analizine tıkladım. Take a line projection. Şimdi Evet az önceki Neyse unutma bulamadım ama Tamam şöyle yapalım. Başka bir tane açayım. Bu kişi analiz raporuna geliyor. Ve burada işte bir önceki kullanıcının yazdığı işte burada mekanik ekip seçilmiş. 8 de gereklidir diye seçilmiş. ...değildir diye seçilmiş. Bunu değiştirelim. Başka bir tane yapalım. Arkasını istedim. Yeni bir tane açayım. Elektronik ekip Rutkoz gerektir, gereklidir. 8'de gereklidir dedim. Şimdi ee, analiz raporuna geldim. Evet. Rutkoz analizi gereklidir. 8'de gerekli. İşte analiz sırasında buraya metod ilgili. Yapılan incelemeyi yazıyorum. Yapılan inceleme. Analiz sonuçları. Analiz sonuçlarını yazıyorum ama analiz tamamlan diye kapatmıyorum. Kök bulacağım. olacağım. Ee, ve bu aşamada e, Fader modu da seçelim. Yani hazır Fader mod kütüphanesinden gelen hata modları. Diyelim ki mesela shorted kısa devre yaptı. Kök sebep gireceğiz. Ee, bunun için 8 analiz yapmam gerekiyor. Şimdi 8 ile ilgili kısmı buradan geçiş yapmak için Problems'e geliyorum. Problems. Burada e, yukarıda önce yeni bir problem oluşturmam gerekiyor. Tıkladım. Örneğin. Test. Problem. Problem mantığı da şu şekilde. Frekast Incident tarafında oluşturduğunuz arızaları bu problemlerle ilişkilendiriyorsunuz. Örneğin ben burada incident'da 24 numaralı az önce açtığım arzayı. sağa tıklıyorum. Aslında şey tweet problem diyorum. Yani şöyle sistemde yüzlerce binlerce arıza bu arızaların ilişkilendiği örneğin burada 15 tane problem tipi ya da 20 tane problem tipi var. Ee, örneğin şu problemle sevkiyatla ilgili problemle 2 tane ilişkili arıza var. İşte dizayn işiyle ilgili 2 tane. İşte test problem diye benim şimdi açtığım bir tane ilişki arıza var. Yani birçok arzayı daha az sayıda olan problemlerle ilişkilendireceğim. Ve burada oluşturduğum problemlerle de kök sebeplerini bulmak için 8'de analiz yapıp problemi kapatacağım aslında. Şimdi test problem diye açtım burada. İşte aşağıda bu sefer 8D raporları geliyor. Bunların formları. D0'da 3'e kadar burada. D6, D7, D8 burada. İşte D4, D5 burada gibi. Şimdi, D0'dan D3'e kadar olan kısımda şöyle yapıyoruz. E, problemi açtıktan sonra işte 8D formuna gelip formu dolduruyorum. Olması gerektiği gibi. İşte D0, D1, D2, D3. Hadi yani bunu bir Excel ya da Word'lü doldurmamın burada doldurmamın ne gibi bir e, avantajı olur? Öncelikle, tamamen entegre olarak çalışacak diğer tüm süreçlerinizi yani burada şu an bu süreci durdurup gidip burada açıp 8'e doldurmayacağım bir diğer noktada örneğin 24 saat içinde D3'e gelmem lazım 24 saat içinde containment action geliştirmem lazım i̇şte 24 saat içinde bu action gelişmezse gerekli yerlere iyi bildirimleri yapılabilir burada tasları tamamladığınızda otomatik olarak burada D0, D1, D2 tarihleri işte otomatik olarak tarihe ve saati kapanır bu şekilde daha Otomasyonunuzu sağlamış oluyorsunuz süreçlerinizdeki. Ee, bunun üzerinden 8D'yi tamamlarsak işte. D3, D4, D5 ee, işte balık kılçı yaptık. FIFE analizi yaptık ya da ee, tamamladık 8D'yi. Bu işlem tamamlandıktan sonra 8D closed oluyor. Ya da şu arıza raporu tamamlanmış ama closed. 8D sırasında örneğin şurada d 5te corrective action alırken ya da d 6 e, preventive action'a alırken pardon D7 dedim ki tasarım değişikliği yapasın düzenleyici, e, önleyici bir e, aksiyon almam gerekiyor böyle bir durumda işte Winchill entegrasyonu yaptığımız değişiklik yönetimine girişi bu problem içerisinden yapıyoruz burada problem seçiliyken yukarıdan problems create change request dediğimde bana web browser açıyor ve Winchill'deki Değişiklik Yönetimi Değişiklik Talebi Oluşturma sayfasını açacak. New Change Request. New Change Request, ICR diye olabilirsiniz, buna Değişiklik Talebi diye olabilirsiniz, MDF, Mühendislik Değişiklik Talep Formu gibi. Her firmada farklı şekilde isimlendiriyorsunuz. Şimdi, i̇şte tuya göre ICR ve buradaki de tamamen CMT'ye uygun. Şimdi ben burada Değişiklik e, sürecini oluşturup bu değişikliği tamamlamayacağım. E, yani yaklaşık 10-15 dakikada sürer çünkü. Talep gidecek, fast track, full track süreçlerden seçim yapacağım. Ona göre e, değişiklik bildirimi başlayacak. Bildirim sırasında değişiklikle ilgili görevler atacak Onların kontrolleri vesaire. Bunlar webinar sırasında yapmıştık uzun uzun ama şu anda bunu yapmıyorum. Değişiklik yönetimi ile ilgili e, kısmı merak ediyorsanız gene Informatik Innovation sayısında Change Management ile ilgili videoları izleyebileceksiniz Bu da tamamlandığında 8 sürecin sürecinde kapatıyorum. Ee, ve buradan bir süre sonra da sağa rapordan raporları siz topladığınızda burada yüzlerce insanın bunlarla ilişkili onlarca problem ve bunlara bazıları ile ilgili açılmış change requestler e, Winchel tarafında görecek. Bu şekilde entegre bir şekilde e, yönetebileceksiniz. Bunun e, ne gibi bir faydası olacak? Özellikle ELD tarafında. Şöyle örneğin bir yönetici ile giriş yaptığımda bir yönetici dashboard'u göstereyim size. Burada zamana göre arızalar mesela yönetici zamana göre, aylara göre kaç tane arıza gelmiş sistemde bu zamana göre nasıl azalmış bu trendi takip edebiliyor Biraz aşağı indiğimde parçalara göre gene arızalar. Parça numarasına göre. Fimeka'daki severity'lere göre işte iki tane ee, severity'si 5 olan bu otomotive'e göre işte savunmalıysanız katastrofik iki tane, major iki tane, işte minor iki tane gibi, beş tane gibi ee, severity distribution'u göreceksiniz. Risk matrisinize göre risk level distribution'u mesela, şu şekilde bir pie chart'ı görebilirsiniz. Daha birçok grafik oluşturabilir tabi, ben ee, en çok kullanılanlardan gösterdim. Top 10 analizi, işte en fazla criticaliteye göre en fazla, en kritik on komponentiniz. Severit insanları göre sınıflandırmışım. İşte 34 tanesi işte önemsiz, 17 tanesi major, 43 tanesi minor gibi. İnsanları gelen arızaların severitlerini belirlemişim. Daha sonra mesela bakımlarınızı kaydediyorsunuz, bakım maliyetleri. Burada bir maintenance log sayfası var. Yani burada her bir arızayla ilgili olan e, ...maintenance'lar ve bunların seviyeleri, işte Depot Level Organization Intermediate Level bakımlarınızı kaydediyorsunuz. Operasyonlarınızı kaydediyorsunuz. Ee, örneğin bu bir insan sava demosu için ee, UAV One konfigürasyonu, ee, şu saatlerde uçuşlarını yaptı. Ee, ve işte operasyon saatleri, bu operasyon saatlerine göre arızalar ve gerçek MTBF'i doğal olarak uçuş saati başına ne kadar arıza gelmiş. Hesaplayacağım ve bundaki gelişmeyi takip edeceğim. Buradan işte prediction ile ilgili raporlar çıkaramayacağım vesaire gibi. Tamamen e, yöneticinin elde tarafında ihtiyacı olan e, tüm bu analizler ve bunların karşılıklarını buradan takip ediyor, ediyor olacaksınız. Aynı zamanda buradan incident datalarını direkt VINC'in Vival içerisine alıp istatistiksel olarak da analiz edip önümüzdeki aylarda ya da yıllarda gelecek arzası sayısını sizin hata trendinize göre tahmin edebilen vival işte analizini kullanabileceksiniz. Gene bununla ilgili vival garanti analizi ve reliability analizi ile ilgili e, videoyu bunun içerisinde göstermeyeceğim. Ayrı olarak bunu e, görebilirsiniz. E, informatin in sayfasında. E, Youtube sayfasında. E, yarım saat kadar oldu. E, videoyu biraz hızlı anlatmaya çalıştım. E, ve e, çok fazla tutmamaya çalıştım sizleri. E, sorunuz olursa gene direkt bana ulaşabilirsiniz ya da videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz.